Hepinize yeni videodan selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Brawalla'nın yeni bölümünde beraberiz. Umarım güzel bir videodur. Umarım iyi bir oyun olur. Hemen Ranked Brawalla'mıza geçelim. En son altınmışız. Bayadır oynamıyoruz. Aa, bir de sezon yenilenmiş. Okay, let's go. Epeyce bir uzun zamandır Brawalla oynamıyorum. Bakalım nasıl olacak. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Aşağıdan bir like butonuna falan basmayı unutmayınız. Bunları zaten size söylememize gerek yok bence ama Klasik youtuber şeyleri işte anladınız. hadi bakalım şimdi çok kaçıyorsun be kanks İn bakayım aşağı senle sen çok konuştun bir sus bakalım artık hadi bakalım güzel başladık Yine klasik şekilde 3 maç atacağız arkadaşlar. Ah o da aşağıya iner zannettim. Alamadım aşağıya ya. Sola doğru itterse... ay, ay, ay. ittirseydim aslında kaçamazdı ama ittiremedik. İterseydik bir de. <gülüyor> Konuşmalara bak. Dur bakayım şimdi. Ha, kendine gel bakayım sen. sen. Tüpe bak hareketlere bak. Evlat, sakin ol. Bir dakika ama. Bak, insanlara bir silah salıyoruz. İnsanlar bize böyle yapınca biz ne yapıyoruz? İnsanları geri alıyoruz. Bir daha vuracağım. Gel buraya. Görüşürüz. Yani insanlara silah salmayın arkadaşlar. İnsanlara iyi niyet göstermeyin. Böyle oluyor sonra. Gel bakalım. Destim. Gel buraya gel. Ee? Ee yamuk? Yok. Cık, yemeyiz. Ama sen yiyeceksin gibi duruyor ya. Bakayım. Bayağı yiyorsun sen. Bayağı yedim ben onu. Evet. Aa düşüyor aman Allah'ım. Gidim de öldüreyim. Şimdi düşüyorsun kankz. Ne kadar vurabilirsek kar. Oo. Aa zıplayamadım. How can I Neyse. Alırız biz bunu arkadaşlar. Sıplı yok. Birazcık dişli bir rakip ama. A mordex doğal. Sen bana bunu aldırmayacaktın dodo dostum diyecektim. Ne oluyor lan? Baya biz bu adamdan dayak yiyoruz şu an. O bakayım oyuna stilini çözeceğim şimdi hemen. Baba. <gülüyor> kolaydı, bayağı kolay. <gülüyor> 1-0 kadar. İyi güzel şu an ekran gayet iyi. Video akıyor. Hadi bakalım diğer maça geçelim. ikinci maçta beraber olacağız. Vector oynayalım bakalım. İşte doğru, altı doğru yapınca ne yapıyordu lan bu? Kasırga tarzı bir şey yapıyordu etrafında böyle değişik. Hadi bakalım. Asuri ve güçlü bir Asuriye benziyor. Bir içinden geçelim de aklı başına gelsin arkadaşlar. Bu kendine halt zannetmiş galiba. Bakayım hop. Arkadaşlar daha deminki oyunda öğrendiğimize göre kimseyi silah salmamak gerekiyor. Biz yine saldık ama siz salmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Ah be ulan. O zar bilerek yemeseydi iyiydi. Beni yedirip aşağı ittirecek hesapta. Vay çakal vay. Al hadi ağzım. kıyamam. Ne? Ubisoft'un oyunu tabi. Laf etmek gibi olmasın da bazı oyunlarını biliyoruz. Bravo Allah da bazen onlardan birisi olabiliyor. Bak sizin de görevli zıplamaya basıyoruz. Mekanik blue switch'imiz var ama algılamıyor. Böyle delirtiyor beni. Ama basma şu sağ kliğe, Basma şu X'e. Ben X olarak kullanıyorum mesela. Ağam olsun. Vatpa. Gel bakalım. Hop. Çok güzel döçluluk. Bye bye. Let's go. Bu sefer silah salmıyorum. Bu beni birazcık kızdırdı. Bu beni birazcık sinirlendirdi. Krala adeta sen sinirlensen ne olur diyor gibi bir hali var. Bir daha yapsaydın işte ne güzel orada omuz dövüşü yapıyordu garde ta. Bye bye. Istedim bye bye. Bitsele <gülüyor> kardeşim. Çok uzun durdun sen artık. Yok ya. Aa, ne? Bye bye. İkinci maçta böyle win oldu. Bakalım üçüncü maçta ne olacak? Üçüncü maçta win olursa artık bir plata yolu var bu çabuk. Peki, üçüncü maçta ne oynamalıyım? Hmm. Yumiko geliyor içimden ama kaybedeceğim gibi geliyor Yumiko Bu video try video olacak. Neyse birazcık risk alacağım. Hattori diyorum. İlk defa kanalda sanırım Hattori oynuyorum. Hadi bakalım. Okey, daha demin birazcık e, mızrak skillerine baktım ama... Ekran mı kasıyor sanki? Ha. Kılıç ile alakalı hiçbir fikrim yok. Bakalım. 3, 2, 1, brawl! Umarım mızrak denk gelir. Çünkü kılıcı dediğim gibi hatırlamıyorum. Aa mızrak denk geldi. O zaman aşağı kaçardı aşağı iniyorum. Aşağı kaç. Bak yine kaçmıyor. Kaçsana oğlum aşağıya. Güzel güzel hareketler yapacağım. Ne yapıyorsun lan sen? Spama karışık mı oynamaya çalışıyorsun? Ah be. Bay bay. <gülüyor> evet Hatori ile biraz iz olacak gibi. O yüzden bir kılıca geçelim. Kılıçtaki hareketleri hatırlayayım şu an. Spam yapmıyorum arkadaşlar şu an. Kılıca. Heh tamam hareketlerini hatırladık. Aynen kınık. Aynen kınık. Aynen kınık. Git köyüne dön bakayım. Hocam seni kütükten çağırıyorlar bir. Şu kütüğe dönsene. Gel buraya. Hop bir dodge. Aa, what the fuck. Ha bu da fans gibi bir silah. Böyle hızlı hızlı. Şimdi sen spama karışık oynuyorsun sanki birazcık. Ben bunu sevmedim. Evet, spam gay. Gerçekten. Siktir git bakalım. Yürü git. di be. Yürü lan. İt. Hareketlere bak. Gel bakayım oğlum buraya. Gel olur. Yürü lan. Hadi oradan. Yürü. Yürü lan. Ohoho oho, iyi vurdu. bu var ama. Spammer'ın bu var ama. Neyse. Konuşmuyorum lanet olsun. kendine gel. Yürü bakalım evine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. maçta win oldu. Eğer daha çok bravalla videosu, daha çok plata doğru rush, diamond'da doğru rush, her yer rush istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. En iyi kızlar. Hoşçakalın. Hepinizin serisi sakınmayın. Bay bay. Peace.